Beyler bayanlar selamlar. Yine bir Vax oyunuyla karşınızdayım. Evet bu seferki eski bir Vax oyunu. Ne? Million on Mars. hepiniz çok merakla bekliyordunuz. Eskiden girmemiştiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız girmemişti ve sonrasında birçok güncelleme geldiği için gözünüz korkmuştu. Çünkü evet oyun biraz karışık. Biraz hesaplama gerekiyor. Ama size şimdi doğru yolu gösterince... Ve kendiniz de nasıl araştırma yapabileceğinizi de gösterdiğim zaman artık rahat bir şekilde bu oyuna başlayabileceksiniz. Ama unutmayalım ki oyuna küçük de olsa bir miktar bir yatırım yapmanız gerekiyor. Ne kadarlık bir yatırım var ve aynı zamanda oyunda neler değişti neler mi yapmanız gerekiyor. Hadi şimdi hepsini adım adım sırasıyla sizlerle birlikte inceleyelim. Öncelikle oyunumuzun arayüzü vesairesi çok değişti arkadaşlar. Eski videodan kontrol ederseniz hep soldaki menüler yoktu, alttaki menüler yoktu vesaire. Neyse bunlar sizin için önemli değil. Önemli olan birincisi ne? Bir kere ne kadar bir maliyetiniz olacak? Arkadaşlar oyunu temel mantığıyla oynamak istiyorsanız aslında çok basit bir şey yapmanız gerekiyor. Ne mi? Hemen doğru yeri bulalım. ha. Şuradaki Premium Access peki almanız gerekiyor arkadaşlar. En ideal başlangıç bu. Bunda size ne mi veriyor? Hemen şu aşağıdaki kısma bakarsak. Bir tane Common Land veriyor. Aynı zamanda iki tane Solar Panel veriyor. Bu Solar Panellerin ne işe yarayacağını birazdan göstereceğim zaten size. Bu sizin temel oynanışınız olacak eğer ileri seviyeye gitmek istemiyorsanız. Bir tane Cat veriyor ama kedi çok fazla kullanmıyoruz. Water Filter veriyor. Green House veriyor. Ve 6 tane de dolu pil veriyor arkadaşlar şimdi bunlar ne ozan biz hiçbir şeyden anlamıyoruz diyorsunuz evet size kendilendiğinden temel bir örneğini göstereyim arkadaşlar şimdi oyunda öncelikle temel bir harcamalarınız oluyor ne mi arkadaşlar şuradaki water ve food'a dikkat edin tamam mı sol taraftaki mantar işaretine tıkladığımızda da ne yiyebileceğinizi size gösteriyor şimdi en temelinden başlıyorum tekrardan, eğer biliyorsanız sonraki taktiklere geçebilirsiniz, azıcık ileri sarabilirsiniz ama bu oyuna girmek istiyorsanız mutlaka ileri sarmadan izleyin arkadaşlar, bu kısım önemli bir şeyi atlamayın. Yemek yiyerek arkadaşlar şurada gördüğümüz stamina'yı elde ediyoruz. Bu stamina bizim her şeyimiz, gerek pil üretimi olsun, yemek üretimi olsun, herhangi bir şeyi üretmek, yapmak için bu stamina'dan gerekiyor. Sol taraftaki gösteren şey de enerji. Binaların çalışabilmesi için de enerji ihtiyacımız var. Şimdi şu başlangıç paketi size ne veriyordu arkadaşlar? Hatırlarsanız dolu pil aslında enerji o şekilde düşünün. Diğerleri de normal üretim yapabilmeniz için şeylerdi. Ama oyunun temelinde arkadaşlar su, yemek ve pil var. Bu üçünü düşünebilirsiniz. Şimdi yemek ve suyu normal marketten satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda üretebiliyorsunuz da. Suyu arkadaşlar, buzu eriterek üretiyorsunuz, yemeği de Greenhouse'da bir şeyler üreterek, bir bitki yetiştirerek üretiyorsunuz. Size başlangıçtaki şey ne veriyordu? Hemen şuradan bakalım. Water Filter veriyordu. Yani bu Water Filter ile buzu suya dönüştürebiliyorsunuz. Greenhouse veriyor. Greenhouse'da tohumları ekerek yemeğe dönüştürebiliyorsunuz. Solar Panel. Arkadaşlar solar panele boş pili yerleştirince belli bir süre sonra dolu pili haline geliyor. Gelin bir tane örnekle yapalım benim bendeki solar paneli. Size de solar paneli gösterecektim zaten. Şimdi hemen şuradan bir tane lendime geçeyim arkadaşlar. Hatta suyu da göstereyim size. Şu Daha önceden bu işleri tamamlamıştım. Şimdi tüm hepsini tamamlayalım. Boş bir şekilde nasıl çalıştığını göstereyim. Şimdi öncelikle water filter'ın üstüne tıklıyoruz. Tamam mı? Binanın içindeki Enerji miktarını, ne kadar elektriği olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Bunu doldurmak için hani binaların çalışması için elektrik lazım demiştik ya. Üstüne bir kere tıklıyorsunuz ve ardından da elinizde dolu pil olması lazım diyor. Ben bir tane dolu pili kullanacağım diyorum. Ve bu dolu pili kullandığım zaman bana 20 elektrik veriyor, 20 enerji veriyor ve 120'den 140'a çıktı gördünüz. Ardından da bu binayı işleme sokabilmek için alttaki task kısmına bakıyoruz tamam mı? Burada biz ne yapacağız? Water filter yapacağız. Water filter buzu suya dönüştürüyordu. Benim elimde bir düzen oturturdum Hem buz çıkartıyorum, buzu da suya dönüştürüyorum bir miktarını. Geri kalan buzun hepsini de satıyorum. Neyse o sonraki aşama. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Suya dönüştüreceğiz. Hemen buradan kaç tane işlem yapmak istediğini soruyor size. Bu işlem sayısı da arkadaşlar binanın leveline göre değişiyor. Ve aynı zamanda nadirliğine göre de değişiyor. Hatta işleme başlamadan önce hemen şuradan size göstereyim. <gülüyor> Örneğin Water Filter açalım arkadaşlar. Ne diyor? 10. seviyeye yaparsam o zaman 3 tane görev başlatabileceğim. Ama benim elimde kamın değil de uncommon olsaydı bunu 3. seviyeye çıkarttığımda o zaman yapabilecektim. Seviye çıkartmayı da birazdan göstereceğiz. Gelin şu işlemi bir tamamlayalım sürekli parantez açtık farklı konular açtık. Hemen aşağıdan Water Filter'a bastım. Maximum işlem yapmasını söyledim ve bu benden arkadaşlar. Kaç tane stamina istiyor? İş yapmak için stamina istiyordu hatırlıyorsanız. 41'e 2. Ardından da buz istiyor arkadaşlar. Kaç tane buz istiyor? Normalde bir işlem için 40 tane istiyor ama ben 2 tane yaptığım için 80. Bir de 20 elektrik tüketecek. Karşında bana bana ne verecek? Experience verecek. Şu an çok bilmenize gerek yok. Bu işlemleri rahat rahat yapabilirsiniz. 32 tane su alacağım. 8 tane de alacağım. Ben bu işleme başlat diyorum. Ve otomatik olarak kendisi başlıyor arkadaşlar 6 saat sonra tekrar tamamlanacak eğer 6 saatli bir bakabilirseniz 4 kere bu işlemi yapabiliyorsunuz ama ne çok 6 saatli bir bakmalık bir önemi yok Şimdi solar panel diğerlerinden birazcık daha farklı neydi bir dolu pil bir de boş pil var değil mi arkadaşlar şimdi bizim elimizde eğer boş pil varsa arkadaşlar hemen boş pili doldur diyoruz ve şuraya tıklıyoruz Ardından da Confirm'e tıklıyoruz. Maalesef bunlarla tek işlem yapabiliyoruz bu common'larla. Ve hemen yerleştirdiğimizde bize ne diyor arkadaşlar? 20 saatte ben bunu bitireceğim diyor. Peki, daha fazla tek bir binadan daha fazla görev yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Hemen şuradan solar paneli bulalım. Şimdi burada iki farklı seçenek olduğunu görüyorsunuz. Solar panel Gen1, Gen2 ve Gen3. Gen1 en eski solar paneller arkadaşlar. Gen2'ler Ondan bir sonrasına çıkanlar genişti şu anda taze çıkan taze satılan solar paneller. Aralarındaki fark ne? Birincisi arkadaşlar bu test slotları değişiyor. Gördüğünüz üzere yenilerin test slotları daha fazla. Ama şöyle de bir şey var bina olarak kapladıkları yerde değişiyor. Bina olarak kapladığı yer mi? Ne diyorsun o zaman? Şimdi oyun size bir tane arazi veriyordu ya bu premium peki alınca. Bu binanın da belli bir kapasitesi var arkadaşlar. Hemen onu da şuradan görebilirsiniz. Normalde benimki 100. Ama sizin bu alacağınız paketten çıkan e, gen 2 land paketinin kapasitesi 50 olacak arkadaşlar. Yani belli bir yere kadar bina dikebiliyorsunuz. Sonsuza kadar bina dikemiyorsunuz. Her binanın da building size'ının farklı olduğunu unutmayalım. Örneğin, bu eski en eski solar panel, building size 5 iken, gen building size 10, gen bilmiyorum arkadaşlar, gen hiç kullanmadım. Örneğin solar panel değil de green house'dan bakalım, bakın bunun building size 10. Başka bir binaya bakalım, bunun 15. O yüzden bu hesaplamayı da yapmanız gerekiyor. Ben size daha kolay yolunu da söyleyeceğim biraz sonra. Sadece temel mantığıyla şu an örnekleri gösteriyorum. Nerede kalmıştık? Bir tane pil doldurduk ve bu pil 20 saat sonra yani bir gün sonra tekrar bakmam gerekecek şimdi ikinci pili doldurmak istediğimde yine diğer binaya geçiyorum tamam diyorum gönderiyorum oyunun temel mantığı bu şekilde arkadaşlar elinizde belli bir miktarda stamina oluyor ve bu stamina'yı en iyi şekilde kullanarak olabildiğince fazla dask üretmeniz gerekiyor şimdi eskiden bir de ne vardı başkalarının görevinde çalışabiliyorduk Neredeydi? Burada. Ama artık bu daha zor bir hale geldi. Level arttırmanız gerekiyor. Bazen görevleriniz boşa gidiyor. Dask olmuyor. O yüzden birçok kişi burada başkasının işinde çalışmayı bıraktı. Ben burayı önerir miyim? Valla ben kullanmıyorum arkadaşlar. Ben kendi düzenimi oturttum. Başkasının işinde çalışmıyorum. Yani birkaç kere denedim. Çöpe gitti enerjilerim, staminam. O yüzden artık yapmıyorum. Size, size tavsiyem. Olabildiğince Lent kurun ve bir şey üstüne üretim yapın. Peki neyin üstüne üretim yapacağız demeden önce bir de şu kısma değineyim. Şimdi burada arkadaşlar farklı yemeklerden yiyebiliyorsunuz. Ve hepsi farklı miktarda food tüketip farklı miktarda. Water tüketiyor. Birincisi 30'u 10 tüketirken, ikincisi 2 kat, üçüncüsü de ilkinin 3 katı kadar tüketiyor. Ama getiri olarak baktığınızda da aynı getiriyi sağlamıyor arkadaşlar. Yani ikincisinden yediğinizde 2 kat fazla stamina almanız gerekirken, normalde 2 kat bile değil, 2 katın çok daha altında kazanıyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Olabildiğince ilk sinek üstüne... Kurulum yapmanız sizin için daha mantıklı olur ama Eat Meal ya da Eat üstüne de yapabilirsiniz. Ben onun yeri geliyor, Eat yapıyorum çünkü daha fazla kazanç sağlıyorum. Bunun ne kadar yapmam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini ise şimdi göstereceğim. Hemen şöyle çok güzel bir site var arkadaşlar. Öncelikle burada arkadaşlar istediğiniz her şeyi hesaplayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Birinci yapmanız gereken şey hemen şu köşede ne yediğinizi bir hesaba katmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz önce göstermiştim ya. Çünkü bunların size maliyeti fazla olacak aslında. Siz 28 enerjiyi, 28 stamina'yı şuradaki maliyete göre hesaplarken 16'nın maliyeti size daha az olacak. Yani birim maliyeti direkt etkileyecek. Burada otomatik olarak birim maliyeti kısmen hesaplıyor. Çok da güvenmeyin arkadaşlar. Yine kendi hesabınızı yapın. Itmeal... ...seçtik ve ardından da şu sol tarafta şunları hiç elemenize gerek yok. Ardından da hemen şurada Gain After Fee'ye tıklıyorum arkadaşlar. Şurada en yüksek olacak şekilde yukarıya getiriyorum. En kazançlı gözüken şeyine şu anda Crate Vestzilla. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yine güncelleme geldi büyük ihtimalle. Ne olduğunu bilmiyorum. İkincisi arkadaşlar Dissembled Legendary Solar Panel. Tamam mı? Bunun kazancı yaklaşık olarak 308 ile 497 Dusk kazandırıyor bir tane işlemden. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Legendary solar paneli yok etmeniz gerekiyor. Birincisi sürekli marketten solar panel maliyetinizi size gösteriyor. Şurada görürsünüz. Legendary bir solar alacaksınız. 1 milyon 450 bin daska. 5 stamina harcayacaksınız. Electrical tools alacaksınız marketten. 5 tane, maliyeti 10.000 dask oluyormuş ve binada toplamda 60 enerji istiyor. Bunların hepsinin maliyetini hesapladık, kendisi düştükten sonra da size ortalama bu kadar bırakır diyor. Bu siteyi derinlemesine inceleyebilirsiniz. Ben burada size hepsini teker teker, şu gerekiyor, bu gerekiyor diye maalesef gösteremem. Bitmeyen bir video olur sizler için. Ama kendim ne yapıyorum, adım adım onu göstereceğim. Ondan önce de şuradan birkaç tane daha örneğe bakalım. Örneğin, ha ve dikkat etmenizi gereken bir şey daha göstereyim. Şimdi şurada bazılarında eksi yazıldığını da görebiliyor olabilirsiniz. Evet, bu eksi yazanlar doğru hatalı değil. Bu işlemi yaptığınızda bazen size çıktı olarak output olarak arkadaşlar atıyorum 3 ile 10 arasında diyor. Eğer size 3 gelirse bu zarar ettiriyor. 10 gelirse 638 kazandırıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden eksili olanlar riskli arkadaşlar. Şansı bırakmayın işinize. Garanti kazanç olanları tercih etmeye çalışın. Örneğin burada başka ne vardı? Hemen beton üreti var. Ne kadar kazandırıyormuş? 213 ile 70 arasında. Gayet hoş gözüküyor. Şurada dikkat edin. Biraz önce leveller lazım demiştik ya. Bunu yapabilmeniz için de chemistriel, level 25 ve fabrication'da level 25 olmanız gerekiyor. Yani bu da size ekstra bir harcama. Ekstradan bunu kasmaya çalışacaksınız. Bu da çok ayrı bir videonun konusu. Eee o zaman sen bize bir sürü şey gösteriyorsun o lazım bu lazım şu lazım e, Yok mu bizim yapacağımız bir şey Evet arkadaşlar sizin yapacağınız şeyi şimdi bir hesaplayalım nerede En temelinde yapabileceğiniz şey arkadaşlar Hemen şunu da kapatalım şey yapmasın Power cell'i doldurmak Size zaten so solar panel veriyordu hatta şöyle göstereyim size Farklı nadirlikteki bir solar paneli de göstereyim iki tane so Hop yanlış yere girdik Şimdi bende bir tane epic solar panel var Biraz önce kamını göstermiştim Bir de Arkadaşlar Uncum'un var. Bunların hiçbirisinin seviyesini yükseltmedim. Hepsi temelde şu anda bendeki aynı. Şimdi epikle arkadaşlar 5 taneye kadar doldurabiliyorsunuz. Ve Uncum'la da 3 taneye kadar doldurabiliyorsunuz. Hatta şuradan da kontrol edecek olursak arkadaşlar. Size gelecek olan atıyorum Rave çıkarsa da 4 tane doldurabiliyor olacaksınız. Peki bunun kazancı ne olacak siz arkadaşlar? Öncelikle bir tanesi üstünden hesaplayalım. Zaten diğerini çarparak kolay buluruz. Bir tane Market'ten Power Cell alacaksınız ama boş olacak. Bunun maliyetini arkadaşlar direkt şu anki maliyeti 10 bu sürekli değişiyor bu arada bunu da unutmayın marketi de takip etmeniz gerekiyor daha sonrasında bunu 10 aldıktan sonra biz yemek maliyetini meal olarak seçmiştik ya meal'da bir stamina'nın maliyetini arkadaşlar 0.95 olarak hesaplıyor 0.95 olarak hesaplıyor ama şunu meal yapmayacaktık bu arada snack olarak seçecektik snack tekrardan hesaplayalım daha net gözüksün Ah tekrardan gelelim 0.7'ye düşürdük. Gördünüz değil mi? Birim maliyetin nasıl değiştiğini de bu sırada size göstermiş oldum. Ne dedik? Bir tane aldık. Arkadaşlar toplam maliyetimiz 10.7 gibi bir şey. Ardından bunu solar panellere yerleştirdik. Hemen bir tanesini yapalım. Şunları bir toplayayım. Hemen yerleştirdim arkadaşlar. Elimdeki boş pili buraya yerleştirdim. Bu 20 saat sonra dolduğunda, complete all dediğimde benim elime, inventörüme dolu olarak düşecek bu. Doluyu da markette sattığımda arkadaşlar 13.10'a satabiliyorum. Bu da ne demek oluyor bana? 1.7 dask kazandırıyor sadece bir tane işlem. E siz land'inize kaç tane kurarsanız arkadaşlar daskınızın yettiği kadar kurabilirsiniz. Tabi land'in kapasitesini unutmayın videonun başında o yüzden söylemiştim. Bunun hepsinin hesabını yaptıktan sonra bir dizilim yaptığınızda arkadaşlar sadece solar paneli yerleştir. Ertesi gün bak solar paneli yerleştir. Ertesi gün bak şeklinde bile... Birazcık kazanabilirsiniz. Solar panel mükemmel kazandırılmaz ama en temiz kazançtır. Neden en temiz kazanç arkadaşlar? Temel ihtiyaçları oyun başında size saymıştım. Neydi bu temel ihtiyaçlar? Bir kere bir stamina ihtiyacınız var. Bu oyunu oynayabilmek için, bir iş yapabilmek için. İkincisi, bina kullanıyorsanız, bina hayvan gibi elektrik tüketiyor. Çoğu, e, özellikle üst düzey üretimler çok fazla tüketiyor. E, o binanın en enerjiye ihtiyacı var, elektriğe ihtiyacı var. Örneğin ben şu anda bu şekilde kendi elektriğimi üretecek şekilde dizilimi kurdum. Ama daha yüksek belki daha farklı bilmediğim bir kazanç sistemi var. Ve ben elektriği üretmek yerine bu sefer üretim yapmayı tercih ederim. Elektriği de sizden alırım. O yüzden oyunun temelindeki şeylerden bir tanesi de dolu pil arkadaşlar. Hiçbir zaman, hiçbir zaman bitmeyecek. Diğer şey ne? Şu anda geçelim bir de bu örnekten benimkine. Diğer ihtiyaçlı yemek ve su demiştik değil mi? Yemek de sizi üzmüyor ama yemeği de araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Örneğin şöyle bir bakalım. Bu arada bunun kolay yolu var. Şu yukarıdakileri kapatırsanız ihtiyacınız olan şeyi açabilirsiniz. Bunların hepsi yukarıdakiler bina. Örneğin ben Green House üstüne yönelmek istiyorum derseniz. Bakalım neyi üretmek karlı arkadaşlar. Eksi eksi eksi eksi eksi eksi eksi eksi. Abi yemek üretmek çok da mantıklı değil şu anda. Kendiniz de görebiliyorsunuz. Yani aralarında yine en mantıklısı e, carrot üretmek. Belki zarar ediyorsunuz. Ama ben şu anda hiçbir şekilde sizin yerinizde olsaydım greenhouse kullanmazdım. Tabii buradaki hesapların da her zaman doğru göstermediğini unutmayalım. Kendi hesabınızı da yapın arkadaşlar. Peki başka ne yapabiliriz? Temel ihtiyaç demiştik arkadaşlar. Su, buz üretebiliriz. Öyleyse water filter'a bakalım örneğin. Water filter'da arkadaşlar filter water yapmak direkt 2.5 kazanç sağlıyor. Diğer etkinliklere hiç bakmıyorum bile. Şu anda eğer marketten buzlu satın alır. Buzu üstüne bir de suya dönüştürürseniz arkadaşlar direkt 2.5 das kar elde ediyorsunuz. Daha da temel olan şu an benim yaptığım şey. Buzu nasıl çıkartalım arkadaşlar? Mining rig'den çıkartabiliyorsunuz. Bende yüksek seviye bir mining rig var ve mine ice yapıyorum. Her mine ice yaptığımda Şuradaki veriye bakabilirsiniz. Ne kadar kazandırıyor? Ortalama 5.65 demiş. Ben bir de bunun seviyesini yükselttim. Bir de hesap yapalım sizlerle. Toplamda kaç kere gönderebiliyordum? Hatta sizlerle birlikte bakalım. Bir yandan da süresi gelmiş yapayım. Daha sonra hesaplamaya geri döneriz. Şunu bir complete all diyelim. Ve tekrardan da Mining Ice'e göndereceğim. Toplamda 6 tane görev yapabiliyorum. Ve bana 1500 ile 2700 arasında Ice gelecek arkadaşlar. Sülfür para etmiyor. Ve bunları yaparken de toplamda 24 stamina gidecek. Ve 360 da elektriğim gidecek. Bunu hadi bir göreve gönderelim. Ve size şey göstereceğim. Bunu da 6 saatte 1 yapabiliyorum. Yani günde 4 kere yapabiliyorum arkadaşlar. Tabi 6 saatte bir o kadar uyku düzeninizde bunu ayarlarsınız. Ben yapabiliyor muyum? Hayır. Neyse. Hesaba geçiyorduk. Ne demiştik arkadaşlar? Bunda direkt buz çıkartıyoruz. Buz sürekli lazım. Suya dönüştürüyorsunuz. Su iş yapmak için, stamina'ya dönüştürmek için. Yani temel, ham diyebiliriz aslında buz için arkadaşlar. Şurada ne demiştik? 5-65 ortalaması demiştik. Ve ben bunu kaç kere yapabiliyordum? 6 tane göreve gönderebiliyordum. E bunu da günde 4 kere gönderdiğimi varsayın 135'e kadar çıkıyor. Ama şimdi buradaki hesapta şöyle bir şey de var. Hemen şuraya tıklayalım. Bu ne kadar arkadaşlar power istiyordu. 2.6'lık aslında power istiyor. Ama power'lık ben kendim üretiyorum zaten. Kurduğum düzende hemen şu şekilde göstereyim. Yani o power'ın maliyetinin de aslında yemek maliyetine kadar düşmemiz gerekiyor. Şuradaki 2.6'yı 0.7'ye kadar daha düşeceğiz. Yani aslında benim... Maliyetim arkadaşlar. 2 daha aşağıya düşeceğiz. Buraya 2 daha yükselttiğimizde 7.65 olacak. Biraz önceki işlemi tekrar yapalım. 7.65'ten 6 tane göreve gönderebiliyorum. 45.9 yapıyor. Bunu da 4 çarptığımızda yaklaşık olarak 183 çıkartabiliyorum arkadaşlar. Günlük 183 TASK. Hatta kendi üretiminde bir de piller de artıyor. Ee, pilleri de normalde boş pil üretip dolu pil olarak sattığımda da. 200 tas civarında bir gelir yapıyor. O buraya yanlış yaptık. Bu da günlük 4-5 dolar civarında, sadece üç kere bakmayla bana pasif bir gelir sağlıyor. Arkadaşlar şunu da unutmayın. Buradaki task sayısı çok önemli. Hemen şu aşağıdan mining rig'e bakalım. Önemli. Epic mining rig'in levelini yükseltmeseydim iki de kalacaktı arkadaşlar. Günde sadece iki tane göreve gönderebilecektim. Ama levelini yükselttiğim için şu anda toplamda 6 tane göreve gönderebiliyorum. Peki bunları yaparken bizim maliyetin ne olacak derseniz de hemen yine Player Guide'e girip buradan bakmanız gerekiyor. Bir binayı seçtiniz şimdi. Temel mantığıyla tekrardan ilerleyelim. Siz buradaki bir şeyi gözünüze çarptı. Tamam mı? Hemen açtık hepsini. O dediniz şu JQ ee, tra Transport çok iyiymiş. Hangi bina bu? Arkadaşlar, CAT binası. Tamam mı? Tamam, ben bu CAT binasından kurmak istersem ne yapmam gerekiyor? Hemen şuraya geri dönelim. Tamam mı? Buraya geri döneceksiniz, bakacaksınız ki. Tamam, bu CAT binasının hangi nadirliğinden önce satın alacağım? Bu nadirliğinden satın alırsam, kaçıncı seviyeye kadar yükseltebileceğim? Rare almayı tercih ettim ve altıncı seviyeye kadar yükselttim. Dokuz tane bana görev açıyor. Tamam, ben bu dokuz tane görevi yaptığımda Günlük staminam bana yetecek mi? Hemen geçeceksiniz. Günlük ne kadar stamina çıkartabileceğinizi hesaplayacaksınız arkadaşlar. Staminaları da unutmayın. 4 saatte bir yemek yiyebiliyorsunuz ve staminanızı artırabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada bir parantez daha açayım. Şu Slav Ukrayna'yı kesin kesin yapmanız gerekiyor. Bu genelde karlıydı. Gerçi son dönemdeki marketine bakmamıştım. Ben büyük bir stokla almıştım ama. Şunu Slav Ukrayna'yı. Bir tane brevit üstüne geldiğinizde zaten gösteriyor brevit coffee ile yapıyorsunuz brevit coffee'nin marketteki fiyatına bakın diyelim bunu 8 dask'a alıyorsunuz ama size bunu kullandığınızda ne veriyor karşılığında 8 dask ve 1'e 4 karşılığında da şey ya yani burada karlı olup olmadığını siz kendiniz hesaplamanız gerekiyor dilerseniz de yine buradan brevit dask'ı seçebilirsiniz Slav Ukrayna'yı seçip kendiniz yine hesaplayabilirsiniz arkadaşlar bu hesaplar sizde ben teker teker hepsini hesaplayıp maalesef Videoyu böyle yarım saate kadar uzatamam. Neyse nerede kalmıştık arkadaşlar? Ne yapacağınızı seçtiniz, hangi yüksitana alacağınızı seçtiniz. O yüksit sizin lendinize uyuyor mu? Lendinize yetmezse unutmayın daha bir tane daha lend masrafınız çıkar. Bu lend masraflarını da hesaba kapmanız gerekecek daha sonrasında. Tamam. Daha sonrasında bu binayı yükseltmek için bana ne lazım, ne kadar lazım? Örneğin reiryi yükseltmek için arkadaşlar 6. seviyeye kadar toplamda 400 last bir harcamanız gerekecek. Bir de shard harcamanız gerekecek. Örneğin diyor ki e, rair binaları yükseltmek için 210 tane şart harcamanız gerekiyor. Şart ne Ozan? Şart da hemen <gülüyor> şu şekilde marketten gösterelim. Herhangi bir şeyi e, seçelim arkadaşlar. Catler zaten hemen karşımıza geldi. Bakın Cat şart C. C ne demek oluyor? Common. Epic. Renginden, tipinden anlarsınız zaten. Legendary. Ardından ne geliyor? En yüksek mitik arkadaşlar. Bizi ilgilendiren şuydu. Rair. Biz, sizin bir de bundan o seviyeyi yükseltmek için kaç tane, kaçıncı seviyeyi yükseltecekseniz buradan bakıp Burada yazan miktar kadar arkadaşlar Shard almanız gerekiyor Bu da Ekstradan size maliyet olacak, bunu unutmayın yani 130 tane alırsanız bundan Bir de 2 ile çarptığınızda, 260 dask bir maliyetiniz oradan olacak Bir de Ne demiştik 400 dask da Atıyorum ee, Direkt dask maliyetiniz var, 660 dask sadece upgrade maliyetiniz olacak E tamam Bunları yaptıktan sonra bir de daha sonrasında gelip buradan bakıp arkadaşlar Kaç tane taske gönderebiliyorsunuz göreve gönderebiliyorsunuz Roy'i hesaplamanız gerekiyor. Evet bu oyunun mantığı bu şekilde arkadaşlar. Gelip sürekli buradan incelemenizi yapacaksınız hesaplayacaksınız. Oyundaki marketi buraya dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Market bazı dönemlerde aşağı doğru düşüyor bazı dönemlerde yukarı doğru çıkıyor. Peki bunların hepsini yapmaya değer mi? Evet güncel durumda arkadaşlar şu oyunun gidişatına bakarsanız Dümdüz hiçbir etkilenme olmadan şuradaki yükselişte Vax'ın aslında değer kaybedişi. O şekilde düşünebilirsiniz. Çok yükseldi diye düşünmeyin yoksa. Aylardır arkadaşlar ne zamandan beri? Ar Aralık ayından beri 6 aydır stabil şekilde devam edebilen piyasadaki tek oyun. Eğer bir pasif yaratmak istiyorsanız buyurun gelin. Bu kadar karışık yapmanızda da gerek yok. Normal bir tane gerekiyorsa arkadaşlar land alın. Hiçbir upgrade upgrade yapmadan dümdüz basın arkadaşlar size ne çıktı atıyorum buradaki aldığınız solar panelden ankamın mı çıktı yüzde otuz beşlik atıyorum şansı o ankamın geliyor arkadaşlar gidin ankamının içine yerleştirin dört tane kaç tane pildi iki tane pil geliyordu üç tane pil geliyordu üç tane pil yerleştirin çıkartın satın dolu pilleri satın eğer oyuna hiçbir upgrade vesaire yapmayacaksanız size mükemmel bir kazanç sağlamaz benim size tavsiyem tamamen arkadaşlar biraz önce gösterdiğim kurulum üstüne odaklanın ya Solar panellerle hayvan gibi arttırın ya da düzgün bir şey bir mining rig kurun. Mining rig her zaman kullanılıyor arkadaşlar keşke ben de oyun ilk çıktığında bundan yerleştirseymişim dedim. Ee, neyse en azından çok da geç kalmadık. Şunun da bir yandan da enerjisini doldurayım. Dediğim gibi düzgün bir kurulum yaparsanız her gün 5-6 dolar akar arkadaşlar ama belirli bir maliyeti olduğunda bunu unutmayın Yapacağınız işleme göre Maliyeti hesaplaması da tamamen Size kalmış neyse uzun uzun temelini Anlattığını düşünüyorum pasif gelir elde etmek istiyorsanız, hepinizi bekliyorum arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın